Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Acaba TTS motorundan gelmektedir? Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? İptal. Tamam. Tercih edilen motor. Aka TTS kullanılıyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Evet, Aka pela TTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak seçtim. Vanu ana ekran. Diğer seçenekler, düğme. Şimdi için iki kez emojileri nasıl seslendirdiğine bakalım. Bayrakları daha doğrusu. Mesajlar. Mesajlar. Yeni mesajası. Alıcı. Düzenleme kutusu. Samsung. Görüntü ekle. İfade. Evet. Metin girişi moduna dönün. Şimdi. Bayraklar. Bayraklar. Sekme 9. Hepsini seslendiriyor. Seçme. Damalı bayraklar. Tabi ben burada bütün bayrakları tek tek okutarak zaman harcamayacağım ama birkaç tanesini görelim. Damalı bayrak. Direkte üçgen bayrak. Sallanan siyah bayrak. Sallanan beyaz bayrak. Sütun 4. Sallanan beyaz bayrak slash kök kuşağı. Transcinsiyet bayrağı. Sütun 6. Etkileştirmek için iki kez dokunun. Uzun basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun. Evet, devam ediyoruz. Korsan bayrağı, Bayrak, Asiyah, Sınedası, sütun 8. Etkileştirmek için 2. Korsan bayrağına kadar olan kısmı zaten okuyordu da ondan sonrasını okumuyordu. Ama artık okuyor. Bayrak, Asiyah, Sınedası, Andorra bayrağı. Bayrak, Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan bayrağı. Bayrak, Antigua ve Barbuda, Bayrak, Angola, süt. Arnavut bayrağı. Ermenistan bayrağı. Bayrak Angola, sütun, Antarktika bayrağı, Arjantin bayrağı, bayrak Amerikan Samoası, Avusturya bayrağı, Avustralya bayrağı, sütun, bayrak Aruba, sütun, alanda adaları bayrağı, Azerbaycan bayrağı, Bosna Hersek bayrağı, Azerbaycan bayrağı, satır 3, sütun 8. Bu arada bu Azerbaycan bayrağını çok önceden tanıtmıştım. Hani şöyle düşünmüştüm. Diğer bayrakları okumasa bile en azından Türkiye bayrağını ve Azerbaycan bayrağını okusun diye düşünmüştüm. Ama sonradan olay nasıl cereyan etti, nasıl gelişti ben de bilmiyorum. Birdenbire bütün bayrakları okutma kararı aldım ve ne kadar çok zorlansam da bütün bayrakları okuttum. Bazı bayrak isimlerinde yanlış telaffuzlar olabilir. Ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü onu hiçbir metin okuma motoru e, benim anlayabileceğim şekilde seslendiremiyor. O yüzden hani ben hatasız yapmaya çalıştım ama bazı e, bu işlerle ilgilenen arkadaşlar olursa fark edecektir. Şu hata var bu hata var diye e, yapacağım hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani gönül isterdi ki sıfır hatayla yapalım ama illaki hatalar olmuştur. Hatalar varsa, e, a, affedersiniz artık yani. Bayrak Barbados, Bangladeş Bayrağı, Belçika Bayrağı, Sütun 4. Evet, devam ediyoruz. Burkina Faso Bayrağı, Bulgaristan Bayrağı, Bayrak Bahreyn, Sütun, Burundi Bayrağı, Bayrak Benin, Sütun, Bayrak Saint Barthélemy, Sütun, Bermuda Bayrağı, Brunei Bayrağı, Bolivya Bayrağı, Bayrak Karahik Hollanda'sı, Brezilya Bayrağı. Bayrak Bahamalar süt Bayrak Butan sat Bayrak Boeveda Adası Potsdam'a bayrağı Belarus bayrağı Bayrak Belize'i Kanada bayrağı Bayrak Kokos ki. Bayrak Bayrak Kokos Kiiring Adaları sütun 7 Bayrak Kongo Kinshasa, sütun 8 Orta Afrika Cumhuriyeti bayrağı Bayrak Kongo Razavi, süt İsviçre bayrağı Bayrak Côte d'Ivoire sütun Bayrak Kul adaları süt Şili bayrağı süt Kamerun bayrağı Çin, sütun 8. Bu şekilde A bütün bayraklar artık seslendiriliyor. Tabi bu videonun altına indirme adresini de bırakacağım arkadaşlar. En son ve güncel indirme adresidir. Yeni bir emoji ortaya çıkmadıkça veya bayraklar kategorisine yeni bir bayrak